Dikmişim gözlerimi, göremiyorum Yokluğuna alışmışım, gördüğüm hayal Hayırdır ne oldu, bulamadın mı döndün Aradığını bilmiyordum Ah inandırma beni güneş doğmadan gerisin geri gider sendeyin eli seversin beni sana yine mahkum edersin kalp dolunca şişeler boşalıyor masalar gibi hayaller yıkılıyor aşkikiye maalesef eşit bölünmüyor çok sevenden hayat gidiyor ondan. Ah inandırma beni Güneş doğmadan gerisin geri Gidersin de yine eli seversin Beni sana yine mahkum edersin Kalp dolunca şişeler boşalıyor Masalar gibi hayaller yıkılıyor Aşk ikiye maalesef eşit bölünmüyor Çok seven